Antalya Kumuya İncircik mahallesindeyiz. Evet. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Erdoğan Şahin. Evet. evet. Ee, Erdoğan abi burada rekor gelişimi bu seramızda kullandık bu sene evet. ilk evet. defa. Neler oldu? Çeşitlerimiz nedir? Toprağımızda nasıl bir değişim oldu? Evet. Kısaca özetleyebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bizim burada köyümüzde su sıkıntımız olduğu için hı hı. biz rekor gelişim kullandık. Konum ee, olarak da yüksek bir yer burası. Evet, e, rakoru yüksekliği 500 falan 500lerde. 500 rekor gelişimden e, kullandıktan sonra su problemimiz ortadan kalkmış oldu. Yani su Böylece. ihtiyacı bitkinize azaldı. Ki, tabii, ki. yani e, zaten su sıkıntımız vardı. Ee, hafif hafif, çok az çok az böyle suladık. Ama e, iyi bir şey aldık performans aldık. Burası kaç dönüm? Burası 2 dönüm, 300 m². 2 dönüm, 300 metrekare. Burada farklı evet. farklı fark çeşitleriniz var. Şu anda... Egeo var, alkış var. Şu an bu alkış. Şöyle evet. gösterelim bir Bak, şey anlamında. Bu bitkimiz alkış. Şöyle gösterelim, evet. şuraya gelelim. Yavaş evet. yavaş. Domateslerimiz bunlar. Yani... Evet. Farklı farklı çeşitler burada ki, verim, uygulama yapılmış. Verimde, verimde e, eskikinden daha fazla verim var. Toprak durumu nasıl şu an toprak, peki? Toprak, toprak Tabii suyu, e, suyu çok tutuyor. tavlılık anlamında nasıl görüyorsunuz bu toprağı? çok güzel. Bir gösterelim şöyle toprağı. Evet. Şuradan evet. şöyle. Evet. Şimdi burası su kaba, sorunu. Kaba oluyor bak. Su sorunu olan evet yer. Evet. Suyun az olduğu bir yer. Kıt olduğu bir yer. Tabi. Ee, o anlamda. Şöyle göstereyim nerede orada. Peki verim anlamında ne söyleyebilirsiniz? Benim, verim ve kalite anlamında? Verim ve kalite e, geçen eskiki yıllardan beri e, daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Şimdi evet, bitkinin gelişimi iyi. de devam ediyor. Mesela Şöyle, e, ilk şu tutumları. Önce, e, önceki kesimlerimizde biz e, e, 30-40 kasa falan keserken evet. şimdi kestik. Aşağı yukarı 81 mi 82 kasa mı? öyle bir kastik. Yani kestik. iki katına çıktı yani ya, diyorsunuz. Evet. İkiye katladı. İyi yani ee, güzel yani burada şimdi, memnunuz. Burada güzel olan şey bir de şu. Birçok e, bu tipte birçok domates burada aynı anda var. Var. Hepsinde kullandığınız üç çeşitte eee Var. Balkış e, var. var. Enjoy, başta var. Enjoy var. Elika'da var. Elika'da var. Elikada var. Üçü de var. Üçünde de aynı üç, şeyleri üçünden gördük. Üçünden de memnunuz yani. Üçünden de aynı sonuçları gördünüz. Bitkinin bitkinin e, çalışma e, çiçek şeyi devamlılığı var. Damlı var. E, evet, kavası ağaçların şöyle evet. gösterelim. Bak, e, göstere göstere gelelim. Evet. Şuradan. Şöyle devam ediyor. Evet. Yani en son da mesela tutum şu an şöyle görülüyor. Tabii ki. Şimdi, Şimdi burada e, tabii şu bir konu var. Burada su kıtlığı olan bir yer. E, biraz suyu bol vermişsiniz. Tabii biz rengini, tabii. E, rengini de problem yaptık tabii, kendi hatamızdan e, dolayı burada olan şu var. bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani toprak düzenlenliğinde toprak geçirimi, toprak e, dengesi kurulduğunda evet. su ihtiyacı da bitkinin azalıyor. Normal yıllara göre sulamanızda e, bitkinin ve toprağın durumuna göre su vermek gerekiyor. Evet. E, burada bunu sağlamışız. E, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz burada tabii ki kumlucalılara? E, evet, e, bütün çiftçi arkadaşlarımıza e, tavsiye ederiz. E, çünkü performansını... Şöyle bir se, detay bitkinin, var şurada. Şöyle gelelim. Bitkinin, burada arı da var değil mi? Var, var tabii. Şimdi yani. gösterelim. Var. Şöyle gelin. Şurada şöyle bir arımız çalışıyor. Şu arılarımız. Şöyle gel şuraya doğru. Şu arada gösterelim. Evet. Yani bu doğaldır. Bu, Şimdi bazen seralarda yetiştirilen ürünlerle ilgili değişik şeyler yapılabiliyor. Ben, ben bu sene e, bir i̇nsanlara, de insanlara e, e, hani kötü yetiştiriliyormuş algısı da oluşturuluyor. Evet. Şurada bakın şöyle görülüyor ekranda. Evet. Bakın Bak. arı. Gördüğünüz bu arı tozluyor. Doğal. Dik, diktikten 15-20 gün sonra hı hı. E, hiç formon diye hiçbir şişe bile almadım. Evet. Yok zaten kullanmıyoruz. Ee, doğal olarak bir sefer veya iki seferde zehir sıktım. Ee, önlem Aşere, alacıyla veya sinek ilacı da sıkmadım. Ee, Bayimde görebilirsiniz. Ee, şey Gurdu ilacı da kullanmadım bu sene. Kullanmadık. Belki bu verdiğimiz şeyden, rekor gelişimden dolayı... Yani belki, belki şimdi ne evet. kadar sağlıklı gelişirse... Tabii ki ta, evet. O kadar e, direnci yüksek oluyor ama şunu belirtelim. Rekor gelişim bir ilaç birbiri değil, bunu her videoda söylüyoruz. Evet. Korumamızı zaten yapmışsınız, bir koruma verdiniz, gübrenizi evet, verdiniz. verdik. Ee, biz teşekkür ederiz size. Seranızı bize gezdirdiniz. Sağ olun. Ee, biz teşekkür ederiz. Buradan sağ olun. Bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Ee kullanmasını tavsiye ediyoruz herkese. Tabii ki, tabii, tabii. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Renginde performansında, e, her türlü şeyinde e, çok katkısı Fayda var. Oluyor. Faydası var. Çünkü e, muhtarım İsmail abi de, e, kumuca vayimiz. Bana yıllarca yalvarıyordu. Ben almıyordum, almıyordum. Neden almıyordunuz? Almamanıza e, sebep e, miydi? Ya, cebimde param olmuyor. E, Rekor gelişimi vereyim. Başka, gelişim başka etkenler var mı peki? Engelleme oluyor mudur? Yok, yani. yok, yok, yok. Olmuyor. İsmail abim, gramadım e, bu sene. gidem alam dedim. Bazı burada köyde arkadaşlarımızla aldık. Sonuç itibariyle size karşılığını veriyor herhalde. Evet, değil mi? memnunuz. Fazlasıyla kazandırıyorsunuz. Memnunuz, kazandırıyor memnunuz size. yani. E, 30 kasa keserken mesela 80 80 bir 82 kasa kes. Maliyet yaparsan zaten <gülüyor> 5 <Evet>. lirayla <gülüyor> burada 5 lirayla 100 lira kazanmış gibi bir şey ki, oluyor. Tabii tabii ki. Biz teşekkür ederiz. Bizim başka arkadaşlarımız da var burada kullanan. <gülüyor> onlar da memnun. Onlarda gittim gördüm ben. Biz de sana. geziyoruz. Birkaç yere gezdik bu bölgede. Evet. Aynı sizin görüşlerinizi onlar da paylaşıyorlar. Evet, evet. Şu Şöyle şu bakalım. Anlamda. Teşekkür memnunuz. ederim. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar çok sağ ol